Evet, engelli yok yani, bu videomda egzersizlerin önemini bahsedeceğim. Benim gibi sebebirler fazlığı, için bu egzersizler daha çok önemli taşıyor. Neden önemli taşıyor? Çünkü benim gibi hastalar çoğu zaman tek başına hareket için e, olduğu yerlere ve sabit tuttukları için eklem ağrıları ve e, çeşitli ağrılardan dolayı e, rahatsız oluyorlar. Kasılmada olduğu için eklem ağrıları daha çok oluyor. E, bu konuda bir video araladım. Engzersizleri fizyoterapist teşkilinde yaptık. Engzersizleri benim gibi bir sefer hastaları ve Diş sonrası e, bir fizyoterapist eşliğinde yapması bence daha uygun. Çünkü doğru hareketi, doğru yükleme e, gereken yerleri bir fizyoterapist eşliğinde daha sağlı bir dönüşü de yapabilirsiniz. Bu konu hakkında bir video bir birazdan eklenme de gelecek. İzlediğiniz için Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videoterapistin belleki kan dolaşımlı bir masaj e, anetini e, ızlandırmaya çalışıyor. Şu anda gördüğünüz sırtta bir müdahale e, sırttaki ağrıların ve kasların gevşemesi için bu kullanıyor. Ee, bu aletin ismini altta yaz olarak menüteceğim. Ben, ben omuz. Belkürey'in bir ağrı var. Omuz hareketiyle Belkürey'indeki ağrıyı azaltmaya çalışıyor. Şu hareketle... Biraz önce dediğim ee, Belkürey'in orada bir ağrım olduğu için Oyak olma, şimdi sütüm <gülüyor> Süt. Ee, şurada ağrı oldu, bölgede bir ağrı. Kesin bir bandvar, ee, kan donacım, özlendirmem ve ağrı alamam için küçük bir bandvar. Bu turbaçları e, genelde sporcular ağrıyan katlarına yapıyorlar. Şimdi aynı sırttaki aleti kullandığı gibi o aleti kullanarak bacazdaki katları ve gevşeti ve kan dolaşımını hızlandırmak için o aleti kullanıyor. Şurada da elde edilme masajıyla e, kasları önce bir gevşetiyor. Sonra hareketlere başlayacak. Aynı e, gevşetmeyi e, sağ başağa da yapıyor. Kasların gevşemesini e, rahat hareket Eğlenceli yapmak için şu şekilde baca katlayıp uzatıp eğlenceli e, başlıyordum. <gülüyor> tam ben kralım hiçbir hadi yapıyorum. Bu tam birkaç tekrar daha oluyor burada. Videonu uzamamak için bu kaykasa gösteriyorum. Şurada ayak bilekleri kasıldığı için e, ayak bileği başka bir şekilde normal pozisyonundan olmadığı için ağrı yapıyor. Şu an ayak bileğini geçirmeye çalışıyor bir ağrı kesilip kıran süredeki masal ile bilekteki kasılmayı azaltmaya çalışıyor. Tabi bu arada parmaklar da katıldığı için o parmaklar da e, gevşetmeye çalışıyor. Belirli e, müdahalelerle ayak bileğini gevşetmeye çalışıyor. Katlar gevşettikten sonra kayıp uzatıyor katların gevşemesi ve e, bazı hareketleri daha rahat yapabilmem için kasların gevşemesi lazım Gördüğünüz gibi baş baca yan doğru açık kasıttaki açılmayı sağlıyor kaslar ne kadar gevşek olursa bizim bir atsalar da o kadar rahatlama olur çünkü bizlerde kasılma var bu katılmanın azalması için de bizlere ekserimiz şahit olduğunu düşünüyorum ben. Sırt ve bacak kısmında çalışıyor diyor burta. Baca yukarı doğru katlıyoruz. Tam bir katılma olduğu için. E, Sizoterapistin biraz zorlansa da yapmaya çalışıyor. <gülüyor> Şurada e, Dis kapanıp herkes dokuma e, gevşetin diye çalışıyor. Burada da baca kaykaldı. Atların evet. gevşemesiyle herkeple daha daha rahat yapabilmek için bir hedef olsun diye iki kez defa bunu gösteriyorum. Şuradan başa yana doğru açıyor. <türk> <türk> birkaç defa açıyoruz ve ayak bileğini de düzgün tutmaya çalışıyorum aynı hareketleri sağ bacağı da yapıyoruz ben buraları biraz hızlı geçiyorum çünkü sol bacakta aynı hareketleri görmüştük. şimdi uzun olmasın diye buraları az bir kısa gösteriyorum. hocam kendim katlamamı istiyorum burada bir hafta önce kendim katlayamıyorum dedim. hafta sonra biraz daha rahat kendim katlamaya başladım bu mı? Bakın yana doğru açmamı dediğinden kadar açabiliyorsam o kadar açabildim. Çok açamıyorum zaten. <gülüyor> Son Dizlerimi katlayıp bel kısmını köprü pozisyonuna getireceğiz. Evet, şu anda e, Köprü pozisyonuna getirmeye şu sırtı Şu şekilde gördüğünüz gibi kaldırıyorum. Evet, oturmam pozisyonuna hafif girişimde bulunuyoruz. Şu şekilde çok olmazsa da dengeler o, dengeler olur saydık. Şimdi kolay geldik. Ben sağ kolumu çok kullanamadım. İlginç'in ee, çok eklemleri düzgün değil. değil, değil, değil, değil. Onun içine iklimle müdahale ediyor hocam. Katılması aradatsın diye. Dövrünü evet, masajı yapıyor. Sağ atını duruyor. Evet bileği hareket ettiriyor. Bilek, benim bilek biraz onun olduğu için gerçeği tarafına bir <gülüyor> Spatiye hastalarda katılma ve eklem bozuklukları oluyor. Sefe hastalarında <gülüyor> parmaklara biraz müdahale ediyor. Öncü şekilde golü açıp kapatıyor. Ee, devamı açıp kapatmaya devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yukarı aşağı bir hareket var. Öncü şekilde. Yukarıdan aşağı sağa solağa git bil şimdi sol kola geçtik tabi son kolumu kullandığım için sol kol sağ kol gibi çok karşısız ama ona da desiz gerekiyor sen kolu sol kullan kıyaslarını sol konuda de Zon evet, kolu daha rahat kullanıyorum Onun için Aynı hareketleri ona da yapıyorum hocam Sağolsun Sonra e, boyna birkaç, birkaç da birkaç başka şey yapıyor. Boynu ne? ay varsa oraya bir daha ne Videomun sonunda şunu belirterek videomu sona yertemek istiyorum. Ben bu egzersizlere başlamadan önce üç aydan beri botoks iğnesi oluyordum. Bu botoks iğnesi mende katılmaları azaltıyordu. Bu egzersizlere başladıktan sonra bu üç aydan olduğum iğneyi bir üç aya atlatmaya başladım. Yani 6 aylar bir Olmaya başladım Bu Ekseristizleri Benim gibi seyirpe hastaları Distonik hastaları evet. Doktor kontrolünde ve Fizyoterapisi Teşkilinde Ekseristizleri yaptırılarsa Kesinlikle Faydasını göreceğini Düşünüyorum evet. ve şiddetle tavsiye ediyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Ben...